Bugün 4 Eylül 2022 Pazar Güneş günündeyiz yay burcunda ilerleyen ay ilk dördün fazında oldukça iyimser ve cesur enerjilerle güne başlayabiliriz öğle saatlerinde ay kova burcundaki satürne uyumlu görünüm yapacak yeni ve farklı konularda ilgilenebilir ilginç deneyimler yaşayabiliriz yeni ayda başlamış işler ve oluşmuş fikirler şimdi daha fazla gelişme imkanı da bulabilir Terazi burcundaki Merkür ve Koç burcundaki Jüpiter karşıtlığı devam ediyor yurtdışı bağlantılı işler yabancı kültürler eğitim seyahatler medya basınla ilgili konular daha fazla ilgi alanımızda olabilir akşam saatlerinde ay balık burcundaki Neptün'e dik açı yapacak İlişkiler ve iletişim alanlarında bazı karışıklıklar ve memnunetsizlikten oluşabileceğinden daha özenli davranmalıyız. Duygularımız oldukça yoğun olabileceğinden, iç dünyamızda yaşadıklarımızı da herkesle paylaşma eğilimimiz bol bol konuşmamıza imkan verebilir. İyi anlaştığımız kişilerle birlikte huzurlu ortamlarda bulunmaya çalışalım. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.